Ben benim bahçemde şuradan başlıyor. Şurada ucunda Evet ucunda. Ben eski gibi işte bahçenin hali gibi. Diyorsunuz. Yani rekor gübrenin yaprağını kullanmadan önceki hali. orada. Vallahi burada bir gonca patlaması var gibi bir şey olmuş yani. <gülüyor> Bana öyle geliyor. Sihirli bir şey var ama ben hiç görmedim yani böyle bir şey. İlk defa başıma geliyor. Nasılmış? Şahane bir dokunuş. Savaş Bey bu nasıl oldu? Nasıl oldu? Ya ölüydü bu ağaç. Bahar gelmişti, hiçbir şey yoktu. Evet. Ama rekor gübrenin yaptığını kullandık. Evet. Ondan sonra ağaç biri birden canlandı. Ne farkı oldu? Ya ne farkı anlatamam ki yani. Anlatamam. Hiç ben. hiçbir şey yok bir yani. Tanıtalım efendim. Ben Gökmen Demirci. Bu zeytinlik benim. Evet. Bursa Mudanya Aydınpınar'dayız. Aydınpınar evet eski Bursa yolu olarak da evet. geçer o mevkideyiz. 30 Nisan 2020. Evet. Bursa'yı gezmeye geldik. Bahçelerimizi kontrol'e geldik. E, yapılan bakımları nasıl yapılıyor kontrole geldik 15 gün önce bunu kullandınız Evet 15 gündeki bir değişimi bir anlatır mısınız sizlere şimdi 15 gün önce ben baktığımda hiçbir Gonca yoktu hı hı. E, yani ağaç durmuştu Hatta hı. ne yapayım falan diye düşünüyordum hı hı. E, dedik ki, rekor gübrenin bu yapmak tamam, için hemen kullanalım dedim Tamam e, önceden benim ağacın e, Diplerinde hiçbir şey olmazdı Gonca. Dip derken mesela nereden başlıyordu? Şu kısımlarda falan hiçbir şey olmazdı. Örneğin diplerde diyorsun. Evet şuralarda falan hiçbir şey olmazdı yani. Nereden başlardı? Şu kısımlarda sadece uçlarında hı hı. sürgün olan yerlerinde olurdu. Olur, Onun ya. dışında hiçbir yerde olmazdı. Bu genel bir sorun zaten birçok kişinin. Yani. Evet. Ama şimdi peki gösterelim ben onu yine burada yoktu burada olur diye umuduyla attım ama bir baktık şimdi şahane olmuş evet. en dipten olarak başlamış evet. ve devam etmiş açıkçası ben şaşırdım. Peki, renk tonu ne yapıyor tamam sadece renk tonu yaprak olduğu... yapraklarda evet. halka vardı önceden evet. halka hastalığı deniliyor o vardı. Onu çözdü mü? O çözdü tamamen çözdü. Evet. Ağaçta böyle yapraklarda cansızlık söz konusuydu Hı -hı. o gitti. Peki Örnek vereyim şu an daha çiçekler açmadı. 20 gün önce 15 gün önce attınız. Peki 15 gün önce normalde buradaki genel uygulamalarda ne yapıyorlar? Bakır atarlardı. Peki nasıl bir sonuç veriyor bakır? Ya bakır o anda olurdu ama aradan bir belirli bir süre geçtikten sonra hmm. tekrar çeşitli hastalıklara maruz kalırdı. Ama bitki sürmeye başladığı zaman da çok fazla kullanamazsınız. Yok, yok kullanamayız. Yani. koruma sağlayamıyor i̇şte gördüğünüz yok. gibi bunun gibi şey veremiyor yani. yani. Bu derece koruma zannetmiş yakaladım hatırlamıyorum Peki, ben. Başkaları size söyledi de inandınız ama normal şartlarda hep soruyoruz yani bunu 15 günde yapar mı diyen Benim... çıkıyor inanır mısınız? Yok inanmazdım görmezsem inanmazdım. Peki yengemiz ne diye buradan selamlar? Ya eşim <gülüyor> önceden bu mescinde başka bahçelere baktığında yandakiler de var çekebiliriz de <gülüyor> diyordu ya bunlar ne kadar güzel bizimkisi iyi olmuyor? Niye olmuyor? Şimdi bak dün geldik gezdik hı hı. E diyor ki bizimkisi çok güzel olmuş yandaki geldi hiçbir şey yok. Evet onu söylüyorsa gayet güzel. Bir, e... Hatta bu konuda tartışırdık dedim ki senin maşallah dediğin ölür derdim. <gülüyor> Ama Yelim. yok bunun öleceğini zannetmiyorum. Bütün ağaçları gösterelim şu genç evet. sürgünleri gösterelim bakın. Özellikle, ağaçları, evet şu, buyurun. özellikle bu genç sürgünler de yani yeni bırakmıştık ya bunda gonca olacağını ben sürgün olacağını hı hı. yani. Gösterelim. Tahmin bile etmezdim. İleridekilerinde de var. Hı hı. Hatta en çok da bunlara şaşırdık dün gezerken nasıl böyle oldu diye. Burada ne kılıyoruz mu? Demek ki meyve yatırmak isterseniz çok hı. daha bitkiyi geliştirip daha erken meyve yatırabilirsiniz yani. Gelelim ağaçlarımızı gezerim gösterelim. Yani benim ağaçlarım genellikle ha. yaşlı ağaçlardı. Ha. Ha. Ha. Ama Şunları yeni bırakmıştım ben Göster hani ha. yeniden ha. oluşsun diye. Ama bunlar da hiçbir zaman böyle gonca olmazdı. Sakına yani, kadar. Evet, evet. Ne diyoruz? Aşağıdan sapına, sapına kadar, kadar <gülüyor> gonca. Evet, sapına kadar gonca bu sefer. <gülüyor> Biri söylese inanmazdım. O kesin yani. O zaman burada ister istemez. İyi ki sade buda mısınız? Her yer zeytin olacağı için. Evet. Bu atılacak olacak. Buyurun gelin. Evet. Gösterelim. Şimdi birazdan iklim, peki iklim nasıl gidiyor burada bu sene? İklim, i̇klim nasıl? bu sefer kışın, gidiyor. kış sertti biraz. Hatta ben kış soğuk geçince, ya, hani 15 gün önce... Hiçbir şey de olmayınca dedim ki herhalde bu sene e, biz zeytinde hiçbir şey alamayacağız. Hı hı. Öyle düşündüm işin doğru tarafı. Çünkü hı hı. 15 gün önce geldiğimde de hı hı. bir kıpırtı yoktu. Hı hı. Dedim herhalde ağaçlar böyle su yürüme döneminde herhalde evet. işi bitti. Evet. Ama arkadaş evet. tavsiyesi üzerine attık. Ondan sonra geldiğimde gördüğümde evet. e, gerçekten son derece şaşırdım. Ya nasıl oldu? Bir şuna bakar mısın? Bu nedir? Şu... Kamerayı yaklaşın şöyle. Bu nedir? Yakından inceler misin? Evet. Yavaş hareket edelim. Orayı bir tarif eder misiniz? O nedir öyle orada? Valla burada bir gonca patlaması var gibi bir şey olmuş yani. <gülüyor> Bana öyle geliyor, sihirli bir şey var ama ben hiç görmedim yani böyle bir şey. İlk defa başıma geliyor. İlk defa ya başınıza bu... geliyor. Bakın sonuna kadar olur gösterelim. çok önemli bir konu. Çünkü budamayı bundan sonra değiştireceğiz arkadaşlar. Yani bugün ta baştan beri zeytin Şuradan olduğu için. Tabii var ki. o Dolayısıyla bundan sonra budama sistemi değişecek yani. Çünkü daha fazla beye var. Özellikle bakın ben size şunu söyleyeyim. Biz niçin rekor gübreyi özellikle birçok bitkide döllenme öncesi attırtıyoruz? Çünkü döllenme saatini yerine Hı -hı. getiriyor. Tutumu artırıyor. Şimdi mesela bir kiraz tomurcukları açarken açmıyor. Ki kirazınıza birazdan geleceğiz. O, o zaten Nasıl ayrı oldu kirazda? O. o ayrı muamma ayrıyetin. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Açmayan gözleri açtırsın ya da Böyle bir, bir o açıyor, bir o açıyor, kademe kademe. Bu isterseniz dördlemeyi zorlaştırıyor. Hı -hı. İşte burada gördüğünüz gibi açmayan gözler, bir bağlarda mesela kör göz sorunu vardır. Diyelim 13 tane göz bıraktıysanız bunun 4'ü 5'i açmıyor ya da dibe yakınlar gene açmıyor. Orada da sorun var. Hı -hı. İnsanlar tabii dolayısıyla ağacını boş boşuna odun besliyor. Evet. Dolayısıyla bunu da eğer biz açan göz sayısını artırdığımızda, bu damayı biraz daha sade yaptığımızda, az da çok daha yüksek verimlere alabilecek hale geleceksiniz yani. Bir de şu var, burada daha öncelerde hı hı. mesela bu e, Gonca olayı hı hı. bir ağaçta vardı, mesela başka bir ağaçta yoktu. Hı hı. Öyle söyleyeyim ben. Şimdi hepsinde var. Diyorsun? Şimdi hepsinde. Eşinde. Aynı anda patlamış, homojen. en büyük yani homojen, homojen dağılmış evet. öyle söyleyeyim önceden kısım kısım olurdu. Şimdi şöyle şu kiraza doğru gidelim bir de kirazı göstereyim çünkü bursamızda da kiraz yetişiyor ama burada amacımız tabi zeytinde burada... ikinci uygulamayı yakında yapacaksınız. Biz zeytinde en az 4 uygulama tavsiye ediyoruz bir tanesini hasar sorumlu tavsiye ediyoruz çünkü şöyle hasat yapılırken zeytinler toplanırken zarar görüyor. Gözler zarar görüyor. Onların tamiri açısından iyi bir kış hazırlığı için kesinlikle gerekiyor. Dolayısıyla ikinci tane tutumundan hemen sonra atacaksınız. Gerçi siz ikinci şimdi atacaksınız. 3. tane. üçüncü tane de Siz çünkü 20 gün önce yapmaz gereken bakırlı yerine bunu kullanırız Tabii. dolayısıyla onu atmadık. Peki iyi yapmış mısınız? Kesinlikle iyi yapmışız. Şimdi etrafa bakamadık. Say ileride 2. ikinci plana bakacağız. Gel kamera böyle. Şuradan gösterelim açtığımızı. daha gösterelim abici hepsinde olduğunu görelim şöyle. Bakın gösteriyorsunuz yani. Evet. Hı. Şuraya baksana buradan itibaren güzel göster. Olduğu gibi Ya yani, eğer insanların da sihirli DNA olsa şöyle yapayım dese kesin böyle olur. <gülüyor> yani ben evet. bu Allah kadar yetersin. Evet. Buyurun gelin. Ben bu kadar olacağını. Gelelim şöyle. Tahmin hiç etmiyordum yani. Evet. Sizinki daha, burası sizinki. Evet, bu, şu ağaçlar benim değil. Ha, gel, tamam. Şu benim değil, yani. Evet, İşte. Gelelim. Bu gelsin kamerayı. Aynı periyodu yaşayan ağaçlar bunlar. Aynı periyodu yaşayan göster, ağaçlar, aşağı. gördüğün gibi hiçbir şey yok. Buradan sadece benim önceden ucunda olduğu var. gibi, ucunda benimkine kadar da aynı bölge olduğu zaman patlamamış. Evet. Yani o da yani var. Ucunu gösterelim var mı orada? Burada yok. Burada yok, burada var mı? Burada da yok. Burada var mı? Başka yerde göster. şurada var mı? Yok. Yok. Şuradan itibaren olmaz. benim bahçemde şuradan başlıyor. Şurada itibaren. ucunda var sadece. Evet ucunda. Benim eski ki işte bahçenin hali gibi. Diyorsunuz. Yani rekor gübrenin yaprağını kullanmadan önceki hali. hali benim bahçem de böyleydi. Evet. Yaprak çok... renklerinde bakarsanız şu anda benim korası çok daha canlı. Çok daha canlı oluyor. Gene o, o net. net. Gelelim bu çok iyi ağaç veriyorsun mesela şu. Bir an... de yakın benim yerime Bakın, yakın Bu ağaç gene iyi bir ağaç burada ha. Şu, şu az ağacı gösterdim. Evet. Bu, bu bu ağaç da. Bu bu ağaç tamamen. Kalkaleci var mı burada? Size var. Halka leke var. Göstereyim. Bakırla atılmış da benim bildiğim kadarıyla Konuşum attı var. buraya da. Zaten Hı. de var. Gök Ama şöyle bakalım şöyle. Hiçbir şey yok yani. Şu aynı uçlarda var. Sadece ufak ufak evet. oncalar. Başka bir şey yok. Burada da yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Tertemiz. Evet. Şaşırtıcı mı? Bir de şimdi en çok beğendiği bahçe burasıydı. <gülüyor> Öyle mi? Hem şeyden yani. <gülüyor> Anladım. Ama dün beğenmedi. Ha, burayı <gülüyor> Son, beğenmedi diyorsunuz. Evet. Evet. Şimdi bir şu kirazı görelim bakın. Tutum konusunda tek. Kirazlı da yedim. öyle eğlencesine şöyle, dedik geçelim diye. Eşimle e beraber Bir e... de şuna bakalım. Yine taze ha. dala bakalım. Ürün gelin. Evet, Siz şöyle gösterebilin. Buna da bakmıştım ben geçen günü. Şuradan itibaren, tam buradan itibaren başlamış koncalar. Devam eder. Özellikle şurada. Sapından ucuna kadar derler ya. Şimdi kirazdan bahsetmiştik. Ya bu eğlence olsun diye eşimle ufak bir kiraz aldık, geldik. Evet. Bahçemizin kenarında. Evet, Göstereyim şu şu tutumu gösterebence bakın. Ya şuradan Şimdi gösterelim bence şu aşağıdan dibinden. dibinden Nereden başlıyorum? Şuradan başlıyoruz. En dipten itibaren başlıyoruz. Ama bu böyle tutmuyordu. Yalnız abi sen bunu o zaman asma gibi bir yere bağlaman lazım değil mi bu tutum bu? <gülüyor> Vallahi nasıl şuradan, da alacağız? Taşımaz zaman. Bağlaman lazım. Evet. <gülüyor> Kesinlikle boru gibi. Şu tutumu gösterelim düzgünce. Ya şöyle yani önceden böyle burada biraz olurdu. Bakın tutun şunu bakın şunlar bakın dökülecek şimdi tamam mı? Tabii tabii. Bunlar bile zor dökülüyor da gerçi sonradan evet. dövlenenler bunlar ama gördüğümüz gibi tutum zaten başarılı olmuş. Artık iyilekleme olayı burada olması söz konusu değil. Tutum olayı bitmiş. Mesele bu. Görüyorsunuz pırıl pırıl mükemmel. Tabi tipinden başlayalım. Gösterim alttan itibaren Aman. Eyvah. Burası <gülüyor> içerisinde bir yer. Sütceğiz abi sıkıntı yok abi. Gördüğümüz gibi tab buradan başlamış. Hepsi dökülmemiş, tutmuş ve götürüyor Evet. Musun? Daha aşağıdan yukarı. Yukarı göstereyim mi? Yukarı, yukarı, yukarı. Ha. Ya bu olmazdı böyle ara ara. Evet. üç dört 4 tane, 3 4 tane. Aralıklarda boşluklar. Aha. Ondan sonra yine öyle olurdu. Evet. Yani kiraz bile evet. mükemmel <gülüyor> olmuş. Evet. Şöyle bir de fotoğraflar alıştı. Evet. Şöyle. Evet. Evet, iyi ki bu ürünü çıkarmışsınız. <gülüyor> Teşekkür ederim. O zaman şöyle diyeyim ben şey, Buyurun gelin. Şu bir de yan komşuyu gene gösterelim. Buyurun gelin. Bir de başka komşu. Evet, bu da benim yer arada. Yandaki komşumun. Buralar sulanmayan arasında. Sizinki de sulanmıyor. Yok, sulanmıyor. Yapraklar gösterin, halledir şu anda. Aa, burada hiçbir şey yok ki. Gonca bile yok. Yapraklar sağlığı nasıl? Yapraklar ölmüş. Sıkıntı mı? Kalkı olarak mi? zarar vermiş mi? Vermiş kesinlikle. Bahçenin bakımlı olduğunu görüyorsunuz. Bakım, bakımlı. Çok emek yapıyor. Bakınlı da attı bu bildiğim kadarıyla ama ne gonca var. Gel başka ağaçlara bakalım. Ne sürgün var? İlginç. Ağaçlar bırakmış mı kendisini? Benim bahçenin 15 gün önceki hali gibi işte. Susamış biraz. Susamış. Bak hiçbir... Kuraksamış. Ne bir gonca Gelelim var. Gelin böyle görüyorsunuz. Hiçbir şey yok yani. Kuraksamış yani. Kuraksamış. Gonca'da yok bir şey yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Şu, Aynen böyle. Eşimin en çok beğendiği bahçeleri bir o tarafta, bir bu tarafta diyor ki ikisi güzel bizimkisi niye kötü. Anladım. Dün geldik diyor ki bizimkisi güzel, onlarki kötü. Evet. Şimdi bizleri takip devam edin. Ee, i̇nşallah e, yakında damlama gübleri de piyasaya süreceğiz. Onlar i̇nşallah. da aynı bunun gibi. Hı -hı. Yani hepsi son derece etkili ürünlerdir. Yakında piyasaya süreceğiz. O da tabii siz damlamayla kullanmasanız Hı -hı. da yine iyi bir haberim var sizin için. Hı -hı. Toprağa sıkılarak da kullanılabilir yani. He. Yani dolduruyorsunuz suyu, e, belirli vermiş olduğu oranlarda toprağa su çıkarak su sıkarak gübre vermiş oluyorsunuz. Peki bu sebzeleri kullanılabilir mi? E tabi, bu ağaçları bu hale getirerek şu an 15 günde bu hale getirdi ağaçlarınızı, hı hı. öbür taraftaki gördük. Peki bunun ikisi var, üçü var, dördüncü graması var, ne hale gelir? Yıl sonu nasıldır? Sen ne diyorsun? <gülüyor> Bak gül peşin parayı Nasrettin Hoca fukrası vardır. Ha. Demiş ya borcumu ödeyeceğim işte koyun hikayesi var. Ben, şey ben ne diyorum Ona anlatın yani. <gülüyor> i̇şte ben de peşin parayı görünce gülüyorum ancak ha, başka bir şey demem. Yani. Sebzelerde bakın sebzelerde de özellikle e, Fidelerinizi ekerken Hı -hı. E, Bunun %1 oranında çözeltisini hazırlıyorsunuz. Yani diyelim Hı -hı. bir kilo bir dekar ekecekseniz bir kilo su hazırlayın. Hı -hı. Ve 10 gram içine rekor gibi rekatın. Dikmeden bir gün önce Üstüne duşlama, yağmurlama yapın. artık dekin. Birinci hmm. gün burada yapacaksınız. Hı -hı. Harika bir köklenme sağlar. Yeşillik sağlar. Ve 25 yıllar arada da e, belirttiğimiz broşürlerimizdeki oranlar içerisinde kullanacaksınız. Hı -hı. Dolayısıyla fideyle ekilen bütün ürünlerde bu şekilde kullanacaksınız. Buranın. Yani sebzeler için de, bütün tarla bitkileri, bağlar için, her türlü bitki için kullanılıyor. Kullanılan bir üründür. Boyun en kullan. güzeli şu anda Heh. bakır kullanmayacağız artık. Bakırı, Çünkü... Bakın, bakırı şöyle. Bitkinin çalıştığı, yürüdüğü dönemlerde bakırlı uygulamaları yapmanıza gerek kalmaz Buyurun, yani işte süre bu ürün işte bu olduğundan dolayı ama bugün e, normal şeylerde e, bugün e, bitki uyumuyor ki uyk uyu kış son e, baharda ilk bağırda, o dönemlerde şey ilk daha önce tabii hali kışın onları uygulayabilirsiniz bunun dışında eğer bir böcek öldürmek vesaire için bir şey atıyorsanız ya onun içerisinde hali biraz da bakır belki olabilir o zaman onlar, evet, ayrı konu. Evet, onlar ayrı konu ama bugün tamam. e, Instastit yarın dışındaki ürünlerle alakalı konuda bitkiyi korumak amacıyla, bitkinin sağlığı daha dirençli kalsın diye O noktada buna gerek yok çünkü evet. zaten ürünün bitkiyi dirençlendirme özelliği dolayısıyla zaten evet. çözüyor baktık Halkalı sende yok ama yok. o tarafta var Bu tarafta da var Burada da var diyorsunuz yani Var var ağaçlarda var genel, buradaki evet. ağaçlarda da genel var Gelelim gösterelim Buradaki ağaçlarda da var evet. Gördüğünüz gibi Var yani. yani Var yani zaten sarı sarı Sarı sarı zaten evet. ağaçlarda da çok evet. fark var yani Çok fark var e, ağaç bırakmış kendini bizim ağaçta yani daha şey şu bu arada yani Geride olan bir bitki anında e, e, iler götürmüş, iler yanlandırmış mi? tutumunu artırmış, kalitesini tabii. artıracak. Dolayısıyla bu noktada bu. Tavsiye ediyor musunuz dostlarınıza? Kesinlikle. Herkese tavsiye edeceğim. Çünkü inanmayacaklar ilk başta. Evet. Benim gibi ben de ilk başlarda Heh. endişeliydim. Heh. E, ama güvendiğimden dolayı kullandık ama kullandıktan sonra diyecekler ki iki kullanmışız diyecekler. Peki yani. Sizce pahalı bir mı? Yok değil bence. Bu kadar. Kullanan birisi olarak bu söylüyorum. Kesinlikle. değil. Verdiği sonuca bakarsanız. Kesinlikle hatta ucuz bile. Peki bu sonucu almak için bu sonucu almak için insanlar misli misli para harcıyor mu? Ben, ama alamıyor. Harcıyız alamıyor. Ben evli yıllarda daha fazla para harcamıştım ama, ama bu sonucu alamamıştım. Evet. Yani her türlü ne yaparsa yapsın. E, yok alamamıştım. Mesele alamam. bu zaten. Tabii. Bugün müşterilerimize bunu bilsinler halle. Biz bu noktada ya müşterilerimizi elimizden geldiği kadar para kazanmaya çalışıyoruz. Amacımız bu haliyle. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim geldiğinizden ee, dolayı. Allah razı olsun. Ee, size şimdiden kolay gelsin. İnşallah vaktimiz oldukça iyi yıl tabii durumunda takip edeceğiz haliyle. Ama şu an görüntü gayet... Yok gayet her şey güzel. Evet. Daha da iyi olacağına şimdiden kanaat getirdim. Aynen, yani. Bizler de iyiyiz. Hoşçakalın. Çok